Merhaba, bugün Üniversite Kampüsü'nden sesleniyorum size çünkü dersim var. Sesim de biraz kötü kusura bakmayın azıcık gribal bir şeyler yaşıyorum yine oğlan getirdi eve. Ama üç önemli gelişme var bugün ve bu üçünü de biraz ele almamız gerekiyor. İlki Trump'ın tutuklanması ile ilgili karar çıktı. Demin baktım henüz tutuklanmamış durumda galiba ama tutuklama kararı çıktı. Sebep olarak da bir porna yıldızına düşmet yedirmiş olması gösteriliyor. Susması için belli konularda. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem. Ama piyasa açısından baktığımız zaman şöyle bir sevimsizlik var burada. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri borç tavanına erişti çoktan. Yani hükümetin yapabileceği borçlanmada tavana eriştiler. Sonra hazinenin bir acil rezervi var onu tüketiyorlar bir süredir. Ama haziran Temmuz gibi yanılmıyorsam yeniden bu borç tavanını yukarı çıkartmaları gerekiyor. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri borçlarını ödeyemez bir ülke haline gelecek. Burada tabii kongrede uzlaşma çok çok önemli. Ama siz şimdi kalkıp cumhuriyetçilerin en önemli verdiği insanlardan bir tanesi olan Trump'ı tutuklarsanız uzlaşma biraz zorlaşır. Bundan ilgili bugün epey endişe verici makaleler okudum. Henüz piyasada etkisini görmedik. Daha biraz var önümüzde. Bugünkü önceliğimiz Trump değil. Ama bu Trump işi büyürse kongrede borç tabanı konusundaki uzlaşma... Çok zor hale gelecektir. Bu uzlaşmanın zor hale gelmesi borçlarını ödeyemeyen bir Amerika riski yaratacaktır. Daha evvel benzer bir durum yaşanmıştı ve uzamıştı o tartışmalar. Yanlış hatırlamıyorsam S&P 500'de %15'e yakın düşüşler görmüştük. Çünkü default eden yani borcunu edemeyen bir Amerika korkunç bir sonuç olur. Eninde sonunda uzlaşmaya varılıyor ama pazarlıklar bayağı sert oluyor. Trump'ı hapsatmışken pazarlıklar biraz daha da sert olabilir. İkinci konu aslında bugün piyasaları daha çok ilgilendiren konu yeni bir enflasyon endeksi açıklanacak bugün. PCE Personal Consumption Expenditure, yani kişisel tüketim harcamaları buradaki enflasyona bakacağız. Ocak ayında aylık 0.6 olarak gelmişti bu sefer 0.4 olarak bekleniyor. Çekirdekte de, çekirdek deyince nedir onun farkı, gıda ve enerji ayıklanmış halinde de yine Ocak'ta 0.6 gelmişti, bu ay 0.3 bekleniyor. Bu endeksi bizim geleneksel enflasyon endeksi olan CPI'den farkı ağırlıkların değişiyor olması. Mesela burada kiranın payı daha düşük. Aslında bu olumlu çünkü biliyorsunuz enflasyonda en yapışkanlardan bir tanesi kira. Onun düşüşü uzuyordu, gecikiyordu. Bu yönden aslında olumlu sonuçlar bekleyebiliriz. Çekirdek 0.3'ün altına inerse bu yıllık enflasyonda %3.6'nın altına gidiyoruz demektir. Eh, bu feri bayağı bir rahatlatacaktır. Bizim elimizi rahatlatacaktır. Bunun üzerine gelen rakamlarda da piyasa bunu olumsuz karşılayacaktır. Birkaç gündür hoş bir rallimiz var. O ralli eğer bugün enflasyon düşük gelirse çok hızlanacaktır. Tam çeyrek kapanışı tam da bir cuma harika bir rally bekleyebiliriz. Buna karşın enflasyon yüksek gelirse işler pek iyi değil. Ben de bekliyorum. Ben iyi bekliyorum. Çekirdekte 0.3'ü, genel enflasyonda 0.4'ü öngörüyorum. Çünkü bir süredir enflasyonun düşüş devam ediyor. Umarım yanılmam. Bu tabii hepimizin en rahatlatı. çünkü ben hep söylüyorum. En önemli konu enflasyon. Enflasyon iyiye gittiği sürece faiz artışlarına korkmaya gerek yok. Çünkü faiz artırmaya neden kalmıyor. Benim inancım bugün de bu düşüş devam edecek. Ama yanılmak her zaman mümkün tabi. Üçüncü bir meselemiz daha var. O da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalar sıkıntısı. Biliyorsunuz üç tane banka battı. Bir dördüncüsünü Amerika zar zor kurtardı. Epey bir para aşılayarak. Ve o dönemde gördük ki Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu hızla büyüyor. Niye? Çünkü bu stresli bankalara para yatırıyorlar. Vatandaş mevduatını çekip daha büyük bankalara taşıyor. riski olmasın bir yandan da Bazen kağıtlarında %5, %6'lık faizler var oraya taşıyor. Biraz da galiba yastık altında taşıyor. İşte bundan dolayı panik vardı acaba bankalara saldırı büyür mü diye. Hatırlarsanız ben ilk 3 banka için aynı şeyi söylemiştim. Bunları kurtarırlar, sorun değil diye. Ama sonra olay büyüdükçe ben de endişe ettim açıkçası. Şimdi gördüğümüz ise bankaların para kullanımları azalmış. Ne demek bu? Amerikan Merkez Bankası bunları bir pencere açmıştı. Düşük faizli bir kredi penceresi. Ve demiştik ki eğer mevduat sahipleri seni çok sıkıştırır da Likidli dertleri yaşarsan gel bana ben seni fondlayacağım, sana para vereceğim demişti. İşte bu fondan bir önceki hafta yanılmıyorsam 64-65 milyar dolar kullanmıştı bankalar. Epey bir duyduk. Neyse şimdi 55-56'ya gelmiş. Yani bir düşüş var. Bu da stresin bir miktar azaldığını gösteriyor. Ama bankacılıkta tabii daha başka kalıcı sorunlar olabilir. Şimdi bir rahatlama var. Bu benim gibi FED faiz düşürsün diyenler açısından çok iyi bir haber değil. Çünkü FED'in üzerindeki bir risk aslında kalkıyor. FED'in üzerindeki bir stres kalkıyor. Ama daha işin başındayız önümüzdeki süreci takip etmek lazım. Evet özetleyelim Trump meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nin borç zamanı konusunda Haziran Temmuz'a ciddi sıkıntı yaratacaktır. Eğer o güne kadar bu işler çözülmezse borsalar satış yiyebilir. Bugün enflasyon verisi geliyor. Her zamanki gibi enflasyon düşükse bizim için iyi, yüksekse kötü. Ve bir yandan da Amerikan bankalarda biraz rahatlama var gibi gözüküyor. Bu rahatlama sesi azaltır piyasalarda. Bu olumlu ama FED faiz kararı açısından tabii çok olumlu değil. Bugünlük bu kadar. Çok kısa seslenebildim size. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.